Hey hey hey video izleyen dostum birazcık zamanını böleceğim ama şimdi sizlerle efsane bir sunucu tanıtacağım gençler Bu sunucu e, void books yani gençler ucuza robux almanın en iyi adresi Buradan kolayca arkadaşlar 1000 robux'u 20 TL'ye alabilirsiniz Hatırlıyorsanız ki ben size bir taktik vermiştim Bu taktikten de daha güzel bir taktik e, Bunu yapan arkadaşımız ise benim çok yakın arkadaşım Eskiden zaten sponsorumdu yine sponsor oldu sağolsun e, Dediğim gibi gençler 100 Robux 2TL'ye geliyormuş bakın 100 Robux 2TL'ye ve 500 Robux 10TL'ye alabilirsiniz. Cidden çok ucuz ve harika bir yer istedicektim özür dilerim. Ee, Discord sunucusu gençler açıklamada sizler de gelerekten efsane Robux alabilirsiniz buradan. Efsanevi Robux'lar sizi bekliyor gençler. Neyse hadi videoya geçelim. Arkadaşlar selamlar dostlarım ben Can. Bugün sizlerle birlikte e, yeni gelen e, kulaklık nasıl alınır onu göstereceğim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz beğenirsiniz like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar e, ilk yapmamız gereken roblox.com slash buraya code yazıyoruz. Ve bir dakika kodes. Evet arkadaşlar böyle bir yer geliyor ve buraya size aşağıda vereceğim kodu yapıştırdığınızda böyle bir şey yazacak. Dışarıda Kofi'n Dancer çalıyor. What the fuck is this? Evet neyse. Arkadaşlar kodu yazdığınızda şöyle bir kulaklık gelecek. Teal Techno Rabbit diye bir kulaklık gelecek. Bu kulaklığı da istediğiniz gibi kullanabilirsiniz arkadaşlar cidden. Yani şöyle 3D alalım. Ve gösterelim nasıl olduğunu görün. Hemen, hemen hemen hemen hemen hemen hemen. Bu arada arkada da Hasan LOL giriyoruz ya. Evet 20 dakika Hasan var. <gülüyor> Görüyorsunuz gençler kulaklık böyle gözüküyor. Yani efsane bir kulaklık. Ee, dediğim gibi aşağıdan arkadaşlar promo kodu yazaraktan hemen e, siz de bu kulakla sahip olabilirsiniz. Beni için Çok teşekkürler arkadaşlar. oyunlar Kanalıma abone olup bilinçleri açmayı unutmayın. Geçer lütfen. Ee, yakında gameplay videoları çekmeye başlayacağım. Dediğim gibi hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.